Engelli 3 çocuğunuza ve hasta eşinize bakıyorsunuz. Bunlara hasta görümcenizi ve kayınvalidenizi de ekleyin. Bu yüke ben dayanırım diyecek kaç kişi çıkar? Ama öyle biri var. Kastamonu'da hayatını 3 engelli çocuğu, eşi, eşinin kardeşi ve annesini adayan 48 yaşındaki Satiye Zeynelabidin. Abidin. Hanım'ın hikayesi Dünya Kadınlar Günü'nde ajanslara düşünce haberimiz oldu. O binlerce fedakar kadından biri sadece. 3 çocuğu da zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Eşi Celal Bey ise sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz durumda. Tüm yük Satiye Hanım'ın omuzlarında. Biz yükledik ama Satiye Hanım için öyle değil elbette. Çünkü oğlu Mustafa, kızları Sakine ve Hilalnura, Nur'a, eşine, görümcesine ve kayınvalidesine adeta bebek gibi bakıyor. Fedakarlığın, özverinin vücut bulmuş hali gibi. Çocukları özel eğitim okulundayken eşi, görümcesi ve kayınvalidesinin ihtiyaçlarını karşılıyor Satiye Hanım. Arta kalan zamanlarda ise evin gündelik işlerini hallediyor. Gücüm yettiği sürece Hepsine ben tek başıma bakmaya çalışıyorum. Severek ve isteyerek bakıyorum. Onların mutluluğu, benim de mutluluğum diyor. Kocuğumun yettiği yere kadar, ölünceye kadar bakarım. Ben mesela televizyonlarda da izliyor, Çöpler atıyorlar. Ben onlara yani gözyaşıyla bakıyorum. Ben çocuğumuz yani saçının teline zarar gelmesini istemem. Kıyamanda Nasıl gıyala, nasıl atıyala bilmiyorum. Başımın üstüne yerleri var. Yani ben öyle zihinsel oldu yani hani. bakamanda hiç de düşünmedim.